Ezgi bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyormuş. Her ayçiçeği 0,7 litre, her zambaksa 0,5 litre 0,5 litre su istiyormuş. Ezginin bitkileri sulamak için kullanacağı toplam 11 litre suyu varmış. Aşağıdaki eşitsizlikte A, Ezginin sulayabileceği ayçiçeklerine, Z de zambakları veriyormuş. Bir bakalım eşitsizliğe. A sulayabileceği ay çiçeklerinin sayısını veriyorsa ve her ay çiçeğine de 0,7 litre su gidiyorsa, bu terim, ay sulamada kullanacağı su miktarını verir, bu terim ise zambaklar için kullanabileceği su miktarı. Neden? Çünkü her zambak için 0,5 litre suya ihtiyacımız var. Ezginin 11 litre suyu varsa, bu toplamın 11'den küçük ya da 11'e eşit olması gerekir. Ezgi, 10 tane zambak suladığına göre, z eşittir 10'muş geriye kalan suyla en çok kaç tane ay çiçeği sulayabilir? Bir düşünelim. 0,7 çarpı ay çiçeği bitkileri, ay çiçeklerinin sayısı artı, 10 tane zambak suladığı için, z'nin 10 olduğunu kabul ediyoruz. Her zambak için 0,5 litre su kullanacaksa da, 0,5 çarpı 10, 5 litre eder. Evet, 10 tane zambak için 5 litre suya ihtiyacı var. Ve bu toplamın 11'den küçük ya da 11'e eşit olması gerekiyor. Şimdi buradaki a'yı yalnız bırakmaya çalışalım. Önce iki taraftan da 5 çıkaralım. Sol tarafta 0,7 çarpı a. Başka bir deyişle ay çiçeklerini sulamak için kullanacağı su küçük eşittir. 11 eksi 5 yani 6. Şimdi iki tarafı 0,7'ye bölmemiz gerekiyor. Pozitif bir sayıya böldüğümüz için, yani 0,7'ye böldüğümüz için eşitsizliğin yönünü değiştirmeyeceğiz. A küçük eşittir. 6 bölü 0,7. Bunu, yani 6 bölü 0,7'yi şu şekilde yazalım. Hepsini kesir olarak gösterecek olursam, 6 bölü 7 bölü 10 6 çarpı 10 bölü 7'ye eşit olur. Bu da, 60 bölü 7 ya da 8 tam 4 bölü 7 eder. Sonuç olarak, A küçük eşittir 8 tam 4 bölü 7 bulduk. Bitkilerin sayısının tam olması gerektiğini ve A'nın küçük eşittir 8 tam 4 bölü 7 olduğunu bildiğimiz için, Ezgi en çok kaç tane ayçiçeği sulayabilir? 8 tane. Kesirli bir bitki sayısı olamaz değil mi? Yani bir ayçiçeğinin 4 bölü 7'sini sulayamazsınız. Bunun için Ezgi, 8 tane ayçiçeği sulayabilir deriz. 8 tam 4 bölü 7'den küçük ya da 8 tam 4 bölü 7'ye eşit en büyük tam sayı 8'dir. Bu kadar.